biz Ukraynalıların direnişini konuşuyoruz ama bir yandan da yabancı savaşçılar da ülkeye gidiyor. Belki bununla ilgili bazı bilgiler de paylaşmakta fayda var. O yabancı gönüllü savaşçılar Ukrayna'ya vizesiz olarak Girebilecek hatta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bu yönde bir karar imzaladı. Bunun da ayrıntılarına bakalım. Kararda bugünden itibaren 1 Mart'tan itibaren sıkı yönetim dönemi için geçici olmak üzere Ukrayna Uluslararası Lejyon Birliği'ne katılmak isteyen yabancılar için ülkeye vizesiz giriş rejimi getirilmiştir ifadesi yer aldı kararın Rus vatandaşları için geçerli olmadığı belirtiliyor tabii ki. 27 Şubat'ta Zelenski tüm dünya vatandaşlarına, Ukrayna'nın dostlarına seslenmişti ve Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunalım demişti bir çağrı yapmıştı. Ve yabancıların orduda 2016'dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğunu söyleyelim. Bu arada Ukrayna'nın bölgesel savunması için uluslararası Lezyon isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik de hali hazırda var. İşte bu nedenle buna bir ek olarak da yabancı gönüllü savaşçıların Ukrayna'ya bugünden itibaren vizesiz olarak girişi sağlanacak. Bu yönde bir karar alındı Zelenski tarafından. E, Sayın Karaoğuz ne dersiniz bu yavancı e, savaşçı meselesi süreci farklı bir boyuta taşır mı acaba? Ne anlamalıyız bu karardan? Sultanım e, harp çok ciddi bir şeydir. Ve harp strateji, milli güç unsurları ve e, harbin prensipleri dediğimiz e, unsurlar tarafından yürütülür. Bu bir psikolojik harekatın bir nevi ve türüdür. Alınmış palliatif bir tedbirdir. Verilmek istenen mesaj, biz uluslararası kamuoyuyla, uluslararası, diğer uluslarla, diğer devletlerle, işbirliği, halk zemininde, hukuk zemininde, toprak bütünlüğü zemininde bir bütünüz. Ve bu desteği göstermek için bu tür kararlar alınıyor ve e, muharebe alanına dahil edilmeye çalışılıyor. Önemli midir? Çok önemli değildir ama e, psikolojik açısından, e, uluslararası destek açısından önemlidir. Harekat alanını bilmeyen. Karşısındaki düşmanı bilmeyen, evet. e, yani e, oradaki silah sistemlerini tanımayan birinin dünyanın herhangi bir yerinden isim vermemiz uygun olmaz. Harekat alanına entegre olması, oradaki e, yerel e, Ukrayna silahlı kuvvetleri veya milisleri, direnme güçleriyle beraber koordineli bir şekilde harekata iştirak etmesi, yani e, bilgisayar oyunlarında bile, şu savaş oyunları var ya, en basit savaş oyunları ve bilgisayar oyunlarında bile kabul edilebilir bir şey değildir. Halk prensiplerine de aykırıdır. Hı hı. Ama tabii ki bir katkı mıdır? Katkıdır. Ne çok abartılacak kadar önemli bir şeydir, hiç de önemsiz değildir diyebiliriz. Ama demin söyledim bu gelen unsurların, sadece bu ıı, vekalet savaşı yürütecek yabancı ülkelerden gelen insanlar için ifade etmek lazım bunu. Hı hı. Yeni muharebe alanına dahil edilen... Diğer devletler tarafından sağlanan yakın tank savar silahları, yakın hava savunma sistemleri, silah sistemleri. Yani bu kadar diyelim ki tank savar silahı ve hava savunma sistemi sisteme entegre ediliyor. Bunları kullanacak insanlar var. Tamam yıllardır istihbarat örgütleri vasıtasıyla bunların eğitimleri alınıyor ama bunlar çok basit ve kısa sürede hem insan olarak hem de harp aracı olarak muharebeyi etkilecek şeyler değildir. Ama hibrit savaşın bir ve ilk defa muharebe devam ederken böyle bir aksiyonun, böyle bir tedbirin alınması da dünya savaş tarihleri arasında muharebe devam ederken bu alınan tedbir bağlamında bir ilk olarak da Rusya-Ukrayna savaşı tarihe geçecektir diye değerlendiriyoruz.